Eğer mümkünse verilen bilgiye dayanarak mantıklı bir çıkarımda bulununuz. Eğer mantıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değilse mantıklı çıkarım mümkün değil seçeneğini işaretleyiniz. Şimdi bize verdikleri bilgi neymiş onu da okuyalım. Eğer bugün antrenmana gidersem yarın maçta oynayacağım. İkinci cümleye de bakalım. Yarın maçta oynamayacağım. Eğer bugün antrenmana gitseydim yarınki maçta kesinlikle oynayacaktım ama maçta oynamayacağım. Dolayısıyla bugün antrenmana gitmemem lazım. Eğer gitseydim maçta da oynayacaktım. Dolayısıyla bugün antrenmana gitmedim. Doğru şıkkı işaretleyelim ve bunlardan birkaç tane daha yapalım. Bu soru da aynı cümleyle başlıyor. Eğer mümkünse verilen bilgiye dayanarak mantıklı bir çıkarımda bulununuz. Eğer mantıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değilse mantıklı çıkarım mümkün değil seçeneğini işaretleyiniz. Eğer Mehmet otobüsü kaçırırsa okula geç kalacak. Mehmet okula geç kaldı. Bunu biraz düşünelim. Mehmet otobüsü kaçırırsa okula geç kalacak ve Mehmet okula geç kaldı. Aslında Mehmet otobüsü kaçırmamış olabilir. Belki otobüsü kaçırmadı, otobüse vaktinde yetişti ve bindi ama daha sonra başka bir sebeple geç kalmış olabilir. Otobüse yetişememek okula geç kalmanın sebeplerinden sadece bir tanesi. Ama okula geç kalmanın tek yolu değil. Eğer otobüsü kaçırırsa okula geç kalacak. Eğer okula geç kalmadı deselerdi, bu durumda otobüsü kaçırmamış olduğundan kesinlikle emin olurduk. Zira eğer kaçırmış olsaydı okula mutlaka geç kalmış olurdu. Geç kalmanın tek yolu otobüsü kaçırmak değil. Dolayısıyla Mehmet'in otobüsü kaçırdığından kesin olarak emin olamayız. Şimdi de başka bir örneğe geçelim. Eğer mümkünse verilen bilgiyle mantıklı bir çıkarıma ulaşınız. Eğer bir ışın bir açıyı ortadan keserse, bu durumda iki denk açı oluşur. Eğer iki denk açı varsa, bu açıların dereceleri aynıdır. Bu örnek biraz daha zor gözüküyor. İlk cümleyi bir daha okuyalım. Eğer bir ışın bir açıyı ortadan keserse, bu durumda iki denk açı oluşur. Tamam, bu doğru. Eğer iki denk açı varsa, bu açıların dereceleri aynıdır. Tamam, bu da doğru. Bu durumda ilk seçeneği işaretliyoruz. Açıklamanın ilk cümlesinde ışın açıyı kestiğinde iki denk açı oluştuğunu söylemiş. Ancak denk açının ne olduğunu ikinci cümlede açıklamış. Denk açıların dereceleri de aynı. İkinci cümle bize denk açıların derecelerinin aynı olduğunu söylüyor. Bu iki cümleyi birleştirerek bir ışının bir açıyı ortadan eşit olarak kesmesi durumunda iki denk açı oluşacağını ve bu denk açıların derecelerinin aynı olacağını söyleyebiliriz. O zaman ilk seçeneği işaretleyelim.